Kendisini Azeri iş adamı olarak tanıtan birisi, Özge Bora'a instagramdan ulaşarak, Moskova'da yaşıyorum, seninle bir gece 1 milyon dolar, hesabını söyle, parayı hemen yatırayım, şeklinde mesaj attı, oyuncu Özge Borak, instagramın ileti bölümünden gelen, seninle bir gece 1 milyon, hesabını söyle paranı yatırayım, iletini atan Azeri iş adamını ifşa etti. Kendisine atılan ahlaksız teklif bildirinin ekran görüntüsünü paylaşan oyuncu teklifi icra eden kişiye şu cevabı verdi. Çok fazla takipçi mesajı paylaşmam çoğu zaman, ya çok komikse ya garipse paylaşırım, kadın, erkek fark etmez, her insan olmasa da bazılarına yanıt vermeye çalışıyorum, bilen bilir, ek olarak sevgi mesajları da çok oluyor, sağ olun, bence geneli dozunda ve saygısızlık içermiyor. Fakat bu hatsizliği artık ne desem bilemedim. Kirli, hatsiz en iyisi şunu diyelim: Hepimiz onun dizisini çektik canım.